Ben Mark Rudel, Güney Kaliforniya'da manzara fotoğrafçılığı yapıyorum. Sergide bulunan fotoğraflar Geçiş isimli bir seriye ait ve kanun dışı yollarla belgesiz olarak Meksika'dan Güney Kaliforniya'ya geçmeye çalışan insanların hikayesini anlatıyorlar. Çölde yürürken ülkeler arası sınırın birkaç metre uzağında çöplerle ve garip bazı cisimlerle karşılaştım. Şambriyeller, su şişeleri, sınırı bir su kanalı belirlediği için insanların suyu geçmek için şişirdikleri şambriyelleri kullandıklarını düşünüyorum. Buraya gelebilmek içinse önce çölü geçmeliydiler. Su şişelerinin burada olma sebebi de muhtemelen bu. Benim işim manzaranın bir parçası olan gizli adli kanıtların, insanlar hakkında, o arazinin nasıl oluştuğu hakkında ve arazi ile insan hikayeleri arasındaki ilişki hakkında anlattıkları ya da anlatabilecekleriyle ilgili olduğu için bu görüntüler oldukça ilgimi çekti. Bunun için kanıt bulabileceğimi düşündüğüm yerlere geri gidip aramaya başladım ve böylece sergimin konusu olan gözetleme fikri ortaya çıktı. Bunlar o görünmeyen sınırı geçerken denetlemeden kaçabilen insanların geride bıraktıkları basit hatta bayağı ama dokunaklı detaylar. Dediğim gibi fotoğraflar gözetleme fikri üzerine odaklanıyor ve onları benzer çalışmalardan farklı yapan şeyse gözetlenen ve gözetleyenin fotoğraflarda yer almaması. Ancak buna rağmen yani başrol oyuncularının kim olduğunu bilmememize rağmen ve dramı görmememize rağmen ortada ulusal devletlerin gündemini dolduran hatta politik bir tartışma konusu olan sınır kontrolleri ve sınır geçiş hikayeleri var.